Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir günde. Sizlerle beraberiz. Adem abi ile beraber. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekeceğiz. Bakalım neler konuşacağız. İlteriş'in seni Whatsapp'tan dürtüp de gel de çekim yapalım dememin sebebi şuydu. Dünden beri yaşadığım bir durum var. Bir terazi ile ilgili. Bilerek bunu buraya koydum zaten. Ben gelişmeyi ve süreci şimdi anlatacağım takipçilerimize. Bu video bir reklam videosu değil arkadaşlar. Öncelikle hemen onu belirtmek isterim size. Çünkü içerisinde bir firma ismi ve bazı isimler zikredeceğim. Sakın zannetmeyin bunu bir promosyon anlaşması veya bir reklam videosu olduğunu zannetmeyin. Bizim YouTube kanalımızda ürün incelemeleri ve ürün tavsiyelerinde ana amacımızın ne olduğunu artık takipçilerimiz hep biliyorlar. Biz daha bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlar ürün satın alacakları zaman önünde Kezban yazıyor diye bu kötü arkadır demesinler veya işte Sony yazıyor diye o o zaman 3 katı fazla vereyim alayım demesinler. İçinde gerçekten ne olduğunu ve en azından arka planda neler döndüğünü bilerek satın alım yapsınlar istiyor ve videolarımızı bu doğrultuda çekiyoruz biliyorsun. Kesinlikle. Herkes önünde yazan markaya ve internette o marka ile ilgili verilen doküman bilgilerine bakarken biz seninle ne yapıyoruz? Biz alıyoruz ürünü, parçalıyoruz, söküyoruz. İçinde üretimde hangi materyaller kullanılmış, hangi üreticilerle alışveriş yapılmış bunları inceliyoruz. <Gülüyor> Örnek dün söküp parçaladığımız LG 42 inç e, Smart Full HD LED TV'de olduğu gibi e, Televizyonun ön tarafına bakıyoruz LG. E, fakat söktüğümüzde ID bölümünün Toshiba, e, RAM bölümünün HINIX üreticilerinin olduğunu görüyoruz. <Gülüyor> yani biraz daha kocalasak Allah'tan panel LG'nin kendi üretimiydi. Vestel, Arçelik hatta bazı durumlarda Sony gibi paneli Samsung'dan satın alıp önüne Sony yazıp veya Vestel yazıp pazarlayanlardan değil, hiç olmazsa LG kendi televizyon panelini kendisi üretiyordu. Dolayısıyla hani biz bütün bunlara dikkat ettiğimiz için biz hep ne diyoruz? Bir ürünü satın alırken önünde yazan markanın, markanın yanında duran onu temsil eden firmanın ürünün dizaynı Pazarlaması, satış aşamasında gösterilen o büyük başarının ve mücadelenin ürünü sattıktan ve hatta şurada gördüğünüz ten marka terazinin satışının üstünden neredeyse 15 yıl geçtikten sonra dahi arkalarında ürünün yanında dimdik sapasağlam durup duramayacakları ile ilgili asıl önemli olan kısmın bu olduğunu vurguluyoruz sürekli videolarımızda ve insanlara diyoruz ki evet alabilirsiniz, hayır almamalısınız. Biz insanların alıp almayacağına karışamayız sadece tavsiyede bulunuyoruz. Bu doğrultuda ben nasıl bir süreç yaşadım ee, arkadaşlar hemen şöyle izah edeyim. Bu bizim yaşadığımız bölgede köylü, yaşlı bir amcamızın dijital terazisi. Tem marka, Ege B model. MAP LCD yazan bir uzantısı var. Başka da herhangi bir e, bilgi göremedik. 2005 ee, yılında üretilmiş bir cihaz. Evet İlteriş'in biraz cihazın sağını solunu da oldukça kurcaladı. Bir üretim etiketi bulduk. Etikette baktık gerçekten 2005 yılında üretilmiş bir e, ürün. Şimdi arkadaşlar bu ürünün problemi şuydu. Amcamıza yardımcı olalım istedik. Terazi bizim işimiz değil. Ama biliyorsunuz biz teknik gruplardan geliyoruz. Dolayısıyla söküp parçalarız. Olayın temel prensibini, elektroniğin temel prensibini bildiğimiz için e, bunlar bizim açık bakmakta çekineceğimiz ürünler değil. Ama biz uzak dururuz. Neden? Bizim branşımız değildir bunlar. Fakat bu sıra dışı bir durumdu. Amcamıza yardımcı olalım istedik. Dedik ki ya ne olacak? İlteriş. Buluruz internetten bir tuş takımı takarız. <gülüyor> arkadaşlar ürünün tuş takımı arızalı. Aynı zamanda ekranda da ER4 diye bir hata kodu var. İnternette araştırma arkadaşlar. TEM marka terazilerde ER4 hata kodu nedir ben hiçbir bilgiye ulaşamadım. Bulamadık yalan. <gülüyor> Bulamadık yalan tabii ki. E onu da bıraktım tuş takımını bulalım bari ER4. Şimdi tuş takım çalışmadığına göre ER4 o zaman tuş takımının hata kodudur diye düşündük. Tuş takımını sipariş edelim, getirtelim, takalım. Zaten belli olur her şey dedik. En kötü ne olabilirdi ki? İlteriş çalışmazdı biz de tuş takımını aldığımızda kalırdık. Oldu biterdi ama bu bilgi dağarcığımıza yer etmiş olurdu. Şimdi ben internette her zaman herkesin yaptığı gibi Arkadaşlar hepiniz aynı şeyi yapmıyor musunuz? Bir şeye ihtiyacınız olduğunda Google amcaya gidiyoruz. Ne lazım bize? Tem EGB tuş takımı yazdım aradım. Oo çok sevindim bir sürü sonuç çıktı karşıma. Sonuçlardan birincisine girdim içerik hiçbir şey yok. İkincisine girdim vatandaş reklam yapmış orada bir tane terazi tuş takımı satan site. Teşifre etmeyeceğim. İşte her şey bizde, en babası bizde, en kralını biz satarız, hepsi var bizde diyor. Giriyorum, yani linki direkt tıklıyorum, giriyorum, sayfa, yani bu bölümle ilgili bomboş. Evet adam doğru bir şeyler satıyor ama bu yok. Yani terle ilgili internette bulabileceğiniz tek şey bu adaptör arkadaşlar. Bakın abartmıyorum, 2 saate yakın internetin altının üstüne getirdim. Tem EGB model, terazinin tuş takımını ben bulamadım. Ben mi o kadar beceriksizim bilmiyorum ama herhalde az çok internet kullanmayı biliyoruzdur diye. Ben de aradım, ben de bulamadım. Evet, gerçekten sonradan vardır abi ya dedi. İnternetle de araştırdı. O da bulamadı. Benim içim rahat etti aslında. <gülüyor> Arkadaşlar, benim sonradan aklıma geldi. Dedim ki ya bunun üretici firmasına ulaşabilir miyim diye. Biraz araştırdım ve 2-3 tane sonuç buldum. Hepsine düdün oturdum, mail attım, durumu izah edecek bir mail attım, dedim ki internette her yerde aradım, sizin tuş takımınızı bulamadım, nereden tedarik edebileceğimize dair yardımcı olur musunuz? dedim. Yani açık konuşayım çok da beklemiyordum çünkü hem e, bu terazi dünyasından uzağız hem de firmaları tanımayız. Ben hayatımda ilk defa gördüm, samimiyetle söylüyorum, böyle bir markayı hayatımda ilk defa görüyorum. E, belli ki bilinen, tanınan bir marka. Çünkü üretim yıllarına bakıyoruz. 2000'li yıllara dayanıyor. E, koşullar böyle olunca arkadaşlar e, dün yazdım hiçbir beklentim yoktu. Bugün sabah e, ofise gelir gelmez baktım. Kimseden cevap yoktu. Dedim tamir etmiştim zaten hiç kimsenin cevap vermeyeceğini. Aradan bir saat, bir buçuk saat falan geçti arkadaşlar. Bir baktım mail gelmiş. Mailde e, arkadaşlar Demirkaya terazi. Yani info at adresi bunu altyazıyla şu an bizi yazalım değil mi? Hı hı. E, buraya insanlar bilsinler. Aynen öyle. E, bana cevap dönmüş ve sağ olsunlar ürünün yani istediğimiz tuş takımının görselini istemişler. Ben de görseli çektim, drive alanımı yükledim oradan da mailden paylaştım gönderdim. Sonradan aklıma geldi ER4 hata kodu ve bir ek mail daha yolladım. Dedim ki sizin için mahsuru yoksa bir sorun daha alacak. ER4 hata kodu var. Bu tuş takımıyla ilgili midir? Ben öyledir diye düşündüm. Deyince arkadaşlar geri döndüler. Dediler ki ER4 anakart hata kodudur. Ha o zaman işin rengi değişti. Bu ürünün bu sefer hem anakartı hem de tuş takımı bozuk. Şimdi öyle bir durum oluştu ki. İtiliş. O noktadan sonraki firmanın tavrı. Benim bu videoyu çekmeme vesile oldu. Beni buraya itti. Çünkü ben. Ee, videonun başında da belirttim arkadaşlar. Bu bir reklam videosu değil. Bu bir ürün tanıtım videosu da değil. Bu üretmiş olduğu ürünün aradan 15 yıl geçmesine rağmen arkasında sapasağlam duran bir firmaya teşekkür etmeyi gönül borcu bildiğim için çekilmiş bir videodur. Gönül rahatlığıyla da Demirkaya Terazi diyorum info@tentera.com.tr diye adresinde veriyorum. Tekrar yazacağım alt yazıda. Arkadaşlar şöyle gelişti olay. Firma direkt samimiyetle bana şunu yazdı. Dedi ki bakın biz size tuş takımını yollarız. Hiç sorun değil. Ancak doğru olanı sizin ürünü bize göndermeniz. Çünkü eğer anakartla ilgili bir problem var ve devam ediyor durumda olacak ise biz bu gidiş gelişleri ve gönderişleri sürekli yaşayacağız. Zarar edeceksiniz. Dolayısıyla ürünü bize yollamanız daha doğrudur dediler. Şimdi ilteriş ben ister istemez düşündüm. Bu yaşta amcanın adını düşündüm. Bunlar pazarcı insanlar ya. Kendi bahçelerinde domates, patlıcan yetiştirip şunun üstünde satıp para kazanmaya çalışıyorlar. E şimdi ben çok iddialı konuşmasam da 30 kiloya yakın var galiba. Tam da bilmiyorum ama şimdi hem hacmi var hem ağırlığı var. Bunu kargo ile göndereceğim. İşletme bu ürünü alacak. Anakart değiştirecek, tuş takımı değiştirecek, işçilik alacak. Bana bir daha kargo ile geri gönderecek. Yani ben iki kere kargo bedeli ödeyeceğim. Yani bu amca bunun, bu yükün altında kalkamaz diye düşündüm. Yani. Ve ben de samimiyetle bütün düşüncelerimi bu işletmeye yazdım. Ve kendilerinden de aslında isim istedim. İsim istememin amacı da bu videoyu çekerken ismen zikretmekti. Eee Açık konuşmak gerekirse isim konusunu direkt pas geçtiler, hiç e, girmediler o konuya. Ben şöyle düşündüm, yani ortada bir teşekkür edilmesi gereken bir durum varsa bu şirket adına ve bu bir ekip çalışmasıdır, ekip adına komple olmalıdır. Dolayısıyla neden sadece benim adım olsun gibi düşündüler diye tahmin ediyorum. Tabii sonra birkaç zorlayıcı mail atıp e, isimlerini öğrendim kendilerinin. E, şimdi arkadaşlar isim konusuna geleceğim, süreç şöyle devam etti. Kendilerine durumu izah ettim. Dedim ki bu amca bu yükün altından kalkamaz. Ve bakın arkadaşlar. Olay asıl burada kopuyor. Şimdi 15 yaşına yaklaşmış bir dijital teraziden bahsediyoruz. Orası burası kaynakta tutturulmuş, kırılmış, yapıştırılmış bir şeyler olmuş. Arkadaşlar firma bana direkt şu şekilde yaklaşmış. Çevrenize yardımcı olmak ve iş çözmek adına arayışta olmanız nedeniyle biz teşekkür ediyoruz. Normalde ve genelde ortaya çıkan tablo budur, ancak bu özel durum için biz Demirkaya terazi olarak size şu şekilde yardımcı olabiliriz. Siz ürünü bize gönderin, siz sadece tuş takımı ve kargo bedellerini karşılayın, işçilik ve anakart ile ilgili bütün konulardan biz feragat ediyoruz. Bu da bizim amcamıza bir iyiliğimiz olsun, elimizden gelen en azından budur şeklinde. Bakın Demirkaya terazi ne kadar büyük bir işletmedir bilmem. Samimiyetle söylüyorum bilmiyorum. E, Tem terazi ne kadar büyük bir işletmedir onu da bilmiyorum. Bu iki ismin birbiriyle ne bağlantısı var onu da bilmiyorum. Ama ben bir tüketici gözüyle bakıyorum. Üstünden 15 yıl geçmiş bir ürünün neredeyse hurdaya çıkma safhası ortadayken yani beyefendi onun işi bitmiş biz onu 100 liraya sayalım. Size 2000 liraya yeni bir tenazi verelim, size de güzellik yapmış olalım demek yerine biz size bunu yapalım, siz bize yeter ki ürünü gönderin diyebilen bir işletme ise o zaman o işletmeye, o firmaya, o şirkete, şirketlerse teşekkür etmek benim bir gönül borcumdur diyorum. Ve buradan isimlerini neredeyse zorla aldığım pazarlama grubunda, pazarlama departmanında görevli olan Ayhan Bayrak, Kardeşimize, teknisyen Abdullah Bilik kardeşimize ve yine teknisyen Selçuk Ka'ya kardeşimize ben bütün takipçilerimin huzurunda tek tek gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada önemli olan şu arkadaşlar videomuzun başında da belirttik. Biz tüketicilere bir ürünün yani bizi genelde soruyorlar ne diyorlar İlteriş? Adem hocam alalım mı? Adem hocam hı hı. bu ürün alınır mı? Bu ürün kaç yıl gider? Bu bize dayanır mı? Bizim işimizi görür mü? Bizim referans noktamız bu yaşadıklarımızdır arkadaşlar. Bizim referans noktamız budur. Ürün kalitesini ben bütün videolarımda anlatıyorum. Ürün kalitesini bir yere kadar tartışırız. Ürün kalitesini bir yere kadar sorgularız. En dibine kadar gireriz. Ama önemli olan o ürünün üretim ve kullanım aşamasındaki kalitesinden ziyade bir tüketici olarak bizlerin satıştan sonraki safhalarda alacağımız hizmetin kalitesidir. Kesinlikle. Örnek veriyorum. Bugün... X marka bir televizyon üretiliyor. Adamları tebrik ediyorum ben. Tabi ki onlara da tepki gösterdiğim, eleştirdiğim çok fazla noktaları var ama 3 ayda 5 ayda bir sürekli yazılım güncelliyorlar. Yahu adam malı satmış, ilteriş. Bu adaptörü satmış. Tüketici çoktan parasını ödemiş, almış, gitmiş. Bu marka, bu bahsettiğim marka diyor ki olmaz. Ben bununla ilgili biraz daha performans çalışması yapayım. Tüketiciye ben bunu sattım, evet parasını da aldım ama... O üründen daha fazla performans alabilmesini sağlayabilirim. Dolayısıyla bir yazılım mühendis takımı bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Ve 3 ayda bir, 5 ayda bir veya 1 sene sonra bir yazılım daha çıkarıyor. Ve biz tüketicilere bu yazılımı paylaşıyoruz. Bunu gönül rahatlığıyla yükleyebilirsiniz. Orjinal yazılımdır diyoruz. İnsanlar bu yazılımı yükledikten sonra hocam teşekkür ediyorum. Renkler canlandı diyor. Yani. Adamlar bize teşekkür ediyor. Bize niye teşekkür ediyorsunuz? Biz sizin yerinize... Bu mühendis takımına teşekkür ediyoruz ve ve o firma bunu reklamını yapmaya dahi gerek duymuyor intişek. Ama Y bir marka var. Adam 3 yıldır ürün satıyor. 3 yıl önce televizyon piyasaya nasıl sürüldüyse bugün hala aynı şekilde çalışıyor. Bugün aynı isim altında üretilen ürünlerin hepsi hala aynı anakart ve aynı yazılımla üretiliyor. <gülüyor> yani şimdi ben burada X'imi aldığım vatandaşa Y'imi aldayım. Doğru. E X. o zaman şimdi Herhangi bir terazisi bozulmuş bir vatandaşa abicim zaten 15 yaşına gelmiş ekmeğini yemiş at sen bunu biz sana bir güzellik yapalım onu sen bize ver 100 liraya sayalım biz bunu 2000 liraya yenisini verelim demek varken eğer Demirkaya terazi bu teraziyi hayata geçirip o amcanın işini nasıl görebiliriz nasıl yardımcı olabiliriz diye bir mücadele içine girmişse o zaman demek ki burada asıl olan zaten 15 yıl boyunca çalışmış şu malın Malzeme kalitesini sorgulamaya bile artık gerek yok. Ama burada ortaya ne çıkıyor? Yeteriş. Satış sonrası hizmetin kalitesi de ortaya çıkıyor. Demirkaya Terazi, Tem Terazi, Ayhan Bayrak kardeşim, Selçuk Demirkaya kardeşim ve Abdullah Birlik. Özür dilerim Abdullah Birlik kardeşim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışma hayatınızda da başarılar diliyorum. Bu videoyu çektim. Sizden habersiz çektim umarım e, gönlünüzü kıracak herhangi bir e, girişimde bulunmamışızdır ama videonun linkini size mutlaka ulaştıracağım. Evet. Benim gönlümden geçen şu arkadaşlar tem terazi ile ilgili bir sıkıntı yaşayan insanlar bu videoyu bulsun bu videonun altına yorum yapsın ve desinler ki benim de sıkıntım var. Demirkaya terazide bu arkadaşlarımıza da yardımcı olabilsin. İnsanlar benim gibi 2-3 saat, saat boyunca internette eyvah ben bu sorunu nasıl çözeceğim diye uğraşmasınlar. Buradan terazi tamircisi yerel kardeşlerimiz de bizi sakın kınamasın, eleştirmesinler. Acımız hiç kimsenin ekmeğiyle oynamak değil. Ancak arkadaşlar bir terazi tamircisi bulmak veya işte bizim yaşadığımız örnekte olduğu gibi bir terazi yedek parçası bulmak bazen büyük bir problem olabiliyor. Aynen. Ben tekrar... Herkese yürekten, gönülden teşekkür ediyorum ve çok konuştuğu sözü İlteriş kardeşime bırakmak istiyorum. <gülüyor> Estağfurullah abi. Burada bahsettiğimiz olay zaten tüketici memnuniyetini sağlayabilmek. Firmaların bugün en çok önem verdiği konuların başında geliyor belki de. Toplum artık o yöne gidiyor çünkü. Her türlü olayın ardından tüketici mahkemelerine gitmekten sıkıldık. Yani daha böyle tüketicisine önem veren firmalar görmek istiyoruz ve bunun sonucunda bu tarz firmaları görünce de paylaşmak bizim de hoşumuza gidiyor. Zaten forumlarda özellikle Adem abiye yöneltilen sorularda Adem abi cevap verirken genelde diyor ki hani e, şu şu özelliklere sahip bu, bu özelliklere sahip ancak belli modellere önerirken de tek bir kıssası var aslında arkasında duruyor mu ürününün sonrasında destek sağlıyor mu Satı, satış sonrası destek burada en önemli konuların başında geliyor çünkü bir muhatap bulabilmek çok önemli ve bizde e, kullanıcının Neler istediğini sorduktan sonra ardından bütün detayları geçtikten sonra bu bu budur, bu firma bu şekilde, bu firma bu şekilde diyebiliyoruz. Yine buna benzer bir örnek yaşamıştık zaten yakın zamanda. Ben işimi bilgisayarla gören bir insan olduğum için bilgisayarımın LCD paneliyle alakalı bir sıkıntı yaşadım. Adem abi dedi danışınca garantisini bozma direkt garantiye götür dedi ya da gönder. İşim dediğim gibi hep bilgisayarla olduğu için ben bilgisayarla beraber İstanbul'a gittim. Direkt servisle birebir konuşup işimin erken halledilebilip, halledilemeyeceğini öğrenmek istedim aslında. O JOF'ları sorunlu olandı değil mi? Tabii JOF'lar ve LCD. Sen söylemiştin zaten JOF'lar muhtemelen diye. O da zaten JOF'lardanmış. JOF ve LCD panel tamamen değişti. Aa bir dakika, senin o panel de komple değiştirdiler mi? Tabii, Aa, panel. Çok iyi panel çok güzel. Aynen şu anda gayet yeni bir bilgisayara sahip gibiyim aslında. Ben saatlikçi JOF'ları mı idare ettiler Yok, JOF'lar ve LCD panel komple değişti. Ve herhangi bir ücret zaten talep etmediler. Evet. Lenovo firması, benim bilgisayarımın markası Lenovo. İstanbul'a gittim servisine, servisten bir dönüt almak istedim. Hani hızlı bir şekilde cihazım çıkar mı diyerek tam yılbaşı arasıydı hatta. Pazartesiydi sanırım gittim. Salı günü yılbaşı diye hatırlıyorum. Evet, laptop tamir edeceğim diye gidip 3 hafta dönmediğin süreçte bahsediyorum. Bir ay, bir ay. Yani. <gülüyor> bir ay aslında. Ben çıkınca geri dönemiyorum abi, sorunu. o. Ee, Birkaç gün içerisinde muhtemelen çıkabileceğini ancak parça yoksa yurt dışından gelebileceğini söyledi oradaki görevli. Ardından birkaç gün sonra parçanın yurt dışından geleceği ile ilgili bir mail aldım. Bir gün sonra ise cihazın hazır olduğu ile ilgili bir mail aldım ve şok oldum. Bir gün sonra parça gelmiş ve cihazım hazır. Aslında bir 3-4 gün içerisinde cihazın tamamen hazırdı. Yani düşünün ki yılbaşı haftasındasınız bir de. Süreç hep... Adım adım e, SMS mi kullanıyor? SMS geliyor mail geliyor. Adam, direkt şu şöyle, bu böyle. Ürün direkt, girdi, sipariş edildi, bekleniyor şeklinde. Yani şu, bu bir mail değil değil mi veya bir SMS değil. Sana periyot veriyor. Periyot, periyot. Tamam. Hatta şu kadar detaylı bilgi verildi. Cihazınıza bakıldı. Sorunu şu, şu parçaları değişecek. Ardından bir gün sonra parça yurt sipariş verildi. Siparişiniz geldi. İşte cihazımız hazır falan gibi böyle. Bütün aşamaları tek tek mail de atıyorlar. Hem sevinip hem üzülüyorum biliyor musun? Seviniyorum. Ülkemizde bu tarz uygulamaları görmek e, güzel. Üzülüyorum. Zaten olması gereken şey için sevindim. üzülüyorum. Evet. Değil mi? E, İlginç, İlginç olan da bu. Velhasıl sonrasında cihazı almaya gitmeden önce de zaten sormuştum. SSD taktırmak istersen nasıl bir yol izlemem gerekiyor diye. Oradaki görevli de bana SSD'yi aldığınız takdirde birkaç dakika içerisinde takabiliriz şeklinde bir geri dönüşte bulundu. Ve SSD'yi alıp gittim. Hakikaten LCD panel değiştikten sonra SSD'yi takdim ettim. Ve birkaç dakika içerisinde takıp bana geri verdiler ve hiçbir ücret talep etmediler bundan. Bu da en güzel tarafıydı aslında işin. Yani cihazı resmen yükselttim öyle geldim. Ve servis bununla ilgili de hiçbir ücret talep etmedi. Aslında ürünler farklı, Interish. Ürünlerin üretim yılları farklı, markalar farklı ama temel olarak bakıyorsun her ikisinin de giriş, gelişme, sonuç bölümü aynı. Hı hı. Bu terazide de biz aynı şeyi yaşadık. Lenovo'da, o laptopta da sen aynı şeyi yaşamışsın. O zaman demek ki bu videoyu çekmemizdeki amaç neymiş? Herhangi bir markanın reklamını yapmak değil, herhangi bir sponsorluk anlaşması değil, bir reklam girdisi yapmak değil, biz kanalımızın temel içeriği olan, arkadaş bir firma iyisini yaptıysa biz burada gönülden teşekkür etmeyi de biliriz. Aynen öyle. Ee, maalesef kötü bir alışkanlığımız var milletçe, Interest. nasıl bir şey? Kötü bir şey yaşadığımızda gömene kadar her yere yazıyoruz. Ama İyi bir firma, Demirkaya terazi gibi iyi bir işletme. Niye bunu gidip her yere yazmıyoruz? Aynen öyle. Sen hiç, e, enteresan da Şikayetvar.com diye bir site var. Aslında bak çok güzel bir fikir geldi aklıma. Teşekkürvar.com diye bir site kuralım biz. Değil mi? <gülüyor> Değil mi? Yani neden sürekli şikayetler dile getiriliyor ki? Teşekkürler de dile getiresin. Teşekkürvar.com kuralım biz böyle bir site. Ve arkadaş ya bu firma benim şöyle bir müşkülümü böyle bir süreçte halletti, teşekkür ediyorum ya diyebilsinler. Niye her şeyi negatif ilerliyor, niye her şey şikayet üzerinde? Fikir çok güzel ancak az önce şikayetçi olduğum konu var ya işte kötüyü gömüp iyiyi ön plana çıkaramam o hastalığımız. Kimse gelmez diyorsun. <gülüyor> Şikayetver.com'da adam bir canı yanmış. Gidip onun için bir çaba harcıyor ama iyi bir şey olduğunda bunun için bir çaba harcamak istemiyor Biz ki. harcıyoruz ama. Ben <gülüyor> vallahi hiç üşenmeden seni dürttüm buraya kadar da getirttim. Getirmeyi Aynen. başardım. Ee, aslında ben bu videoyu tek başıma da çekerdim Hı -hı. ama seninle olduğun videoları ben daha bir seviyorum. Kendim çok teşekkür bir ederim abi. Sohbet içeriği de oluyor. Ee, ve de böyle bir istişare edebilmek, bir fikir alışverişinde bulunabilmek de daha güzel oluyor. Hı -hı. E sonuç itibariyle arkadaşlar çok da uzatmayalım videoyu da. Senin söyleyeceklerin var mıydı? Bir şirketin sattı ürünün arkasında tam olarak durabilmesi, support, destek dediğimiz kısmı doğru bir şekilde sağlayabilmesi. Aslında zaten bunu yapan firmaların ürünü üretirken de aynı özveriyle çalıştığını düşünebiliyoruz. Yani ürün, bir işte paneli var, paneli belli. İşte cihazın içerisindeki teknik detaylar, anakartlar, ıvır bunlar zaten belli. Ama bunun yanında bir de o şirketin özverisi var. Kesinlikle. cihazı alırken aslında öne çıkması gereken noktalardan bir tanesi. En önemlisi o. O yüzden ben e, bir kere daha Demirkaya terazi, Ayhan Bayrak, Demirkaya terazi, Selçuk Demirkaya aa soyadı Demirkaya'ymış. Demek Kesinlikle. ki işletme sahibi oğlu veya bir akrabası galiba. Yine Demirkaya terazi, Abdullah Bilik kardeşime bu e, girişimlerinden ve bu kadar e, sıcakkanlı, bu kadar insani Bu kadar özverili yaklaşımlarından dolayı sonsuz gönülden, can yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, biz çok konuştuk. Bir teşekkür de sabırla sonuna kadar bu videoyu izlemeyi başaran takipçilerimize gelsin. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın. Kestik. <gülüyor>